Selamlar millet, bugün sizlerle birlikte Meta Sandras'ın yeni bölümünde beraberiz. Umarım güzel bir video numaramı bir oyun olur. Bugün elimizde deli bir araç var. Bu deli araçla bir yan deneyeceğiz. Server bomboş değil mi? Tamam bir kişi var. Arkadaşlar bu server'a gelince artık ee, gerçekten ilginç bir şekilde videolarımız az izlense de gelmeye başladılar üstüme, üstüme Korkuyorum. Geçen bak hayalet modunda driftemek zorunda kaldım ya. Hayalet nedir kardeşim? Ben öyle video atmam. Nedir? Şimdi. Burada arkadaşlar videomu beğenirseniz aşağıdan beğenme falan unutmayınız. Yani önemli bir tür şeyler benim için. Biliyorsunuz artık daha bunu. Yani her videoda söyleyelim mi bunu? Şimdi bakayım. Bu çok sürtüyor yer ama ya. Bunu al işte bak, Drift bozuldu. Cık cık cık. Kardeşim bak bu beni sinirlendirir. Bu beni, bu beni üzer... Bak. Değiş kardeşim sen ya. Bu olmamış. Bu olmamış hocam. Bu ne? Mega VIP. Pek de VIP değil gibi ne? olmaz kardeşim. Ultra VIP. Ultra basık diyorsun. Basık olmayan bir şey yok mu hocam? F30 F30 M4 M4 basık biraz yine. Aman ha kızım. Hah şu. Hah. Ses duymayacaksın be baba. Eğer drift yapmak istiyorsan o araç yere düştüğünde bile ps diye ses çıkartıyorsa o yere düşecek ve senin driftin olacak. Öçse sabah. Gerleş, aaaş BMW Oğlum Mercedes'e ne kadar benziyor lan tufarı Değil mi? Burada birazcık makam arabası Tipi görüyorum ama böyle <gülüyor> yanlarız kardeşim Kim? makam arabası kim? Ver makam arabasını sonra yanıyız da baba Hop dar, ta, ta ta ta Oğlum Bir şeyler ters gidiyor şu an ama Maaşınız verildi 461 TL o nasıl maaş lan? Kendimkinden az maaş yordum hayatımda ilk defa. İyi lan mutluyum artık. <gülüyor> Ananı. MTA'daki NPC'ler benden daha az alıyormuş. Ben ekonomistim beyler. Ekonomi beni Şimdi. Hangi renge bak. Şu. Şu şöyle bir şey. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse de ölmedi. Bakalım. Bakın her yerde siyah yeter artık be. Açık bir renk kullanacağım. Siyah da siyah, siyah da yeşil yapalım ama Heh, Dur bakayım koyu yeşil yapalım biraz da ya. ona kodumun renklerini ben açık kullanamıyorum. Hah bok rengi şöyle güzel. Şimdi. Öncelikle. MTA'da bir kural vardır. Drift yaparken asla konuşma. İkinci kural. Kuralları es kardeşim. Kuralları eski Beyler ben normalde bir e, video çekecektim e, Hatta çektim O yüzden bu arada bir hafta daha gecikti video Hani Videoyu çektim Çok da güzel bir videoydu açıklamayacağım Sonra bir daha çekeceğim çünkü Ama ne zaman olur bilmiyorum artık Ölüm gibi bir şey olur bilmiyorum e, Videoyu çektim arkadaşlar Video kayıt programı dedi ki bana Ah Bana video dedi Ben de peki abi özür dilerim dedim Öyle bir durum yaşandı aramızda video kayıt programıyla Ben de peki dedim ee, ondan sonra işte Çektim video piç oldu tabi Paralı Paralı harcadığım bir videoydu Parada piç oldu tabi Yani En azından Hani para kaybetmiştim de En azından eğlenirdik Yani O da olmadı Olsundu 40k oldu bu arada Yani öyle Yalıştı Yine gitti lan bu mekaniği içim ekledi Eskiden gidiyorduk Anasının şeyine kadar 1 milyona falan 40k şimdi iyi mi acaba Hop kardeşim yanım Yelensi Bakın bu FPS düşmüyor Sıfır. Yani Düşmek falan yok Tertemiz Şimdi Arkadaşlar GTA 5 çeksem izler misiniz? Bana düzgün cevap verin GTA 5 çeksem izler misiniz? Çünkü MTA çok güzel MTA hoş 80 bin Ananı sikip mikrofonu 80 bin tertemiz ama GTA 5 çekince nedense o 300'de kalıyor. Mesela bak. Yani GTA 5 biraz daha yeni. Tabii MTA bizim yerimiz ayrı. MTA her zaman olacak konumda. Bilgisayarı yeniledim yine MTA var. Biz bildiğimizden şaş... Biz bildiğimizden şaşmışız amın gün ya. Dur bakayım. Farah baba. Baba baba. Ben nasıl kalkıyor bak. pati. Şu haritadan... Virajlı bir yol seçelim ya. Aha viraja bak. Ne tarafta kaldı o viraj? Geçen videoyu izledim tilt oldum. Virajlı yol seçelim Ha Bu sefer önüm... Bak bak bak yine aynı yere gidiyorum. Yok kardeşim bu sefer başka yerleri gezeceğiz. MTA'da gezecek yer mi yok kardeşim ya. Yollara baksana. Hangi belediye acaba? Cadde Föriyörün Belediyesi beyler burada. Hadi yine iyisiniz. Yine reklamı çaktım. Laks. Hadi bakayım. Arkadaşlar artık yani ee, hisse almayı düşünüyorum buradan. Yani şuraları bana versinler. Şu havalimanı benim olsun yani en azından. Nedir kardeşim ya? Hop bak bak bak. Sinematik açılar falan deniliyor ya adeta. Zın zın. Çok güzel görünüyor lan şu an. No joke şakasız bak ha. Üff. Böyle bir şuradan bir yana. Hayır hayır ya. İşte bunu yapma. Tamam sıkıntısız. Şimdi arkadaşlar umarım gününüz iyi geçiyordur falan. Biliyorsunuz klasik laflar etmek lazım. Vallahi normalde moralim bozuldu arkadaşlar. Para kaybettim bir de video da çıkmadı. Şu an moralim bozuk benim. Ben bazılarını soruyordu abi moralim mi bozuk bu videoda. Bu videoda bozuk kardeşim bak. Ben sana ödümünü söyleyeyim. Bu videoda bozuk harbiden. Şu, ne güzel yanlıyoruz da ha. Yana vereceksin haga. Pat pat pat pat pat pat pat pat pat pat. Tertemiz. Şuradan bir thumbnail alalım şöyle yan verirken tam. Dur. Çekil bir mikrofonu lan. Tam nail alıyoruz şerefsiz. Bak arabaya ne yaptın gördün mü? Lan oğlum. Lan oğlum lan lan oğlum Böyle dur Tam nail'in alacağım şimdi Bekleyin biraz uzakta durun Ya da gelin hadi tamam şimdi uzakta durun yanlama zamanı <gülüyor> Ne var diye bir adam şöyle yapıyordu ama ne kuyayım geldi Neyse bakalım tam nail'i umarım alabilmişsizdir En kötüsü oradan ben poz veririm kardeşim biliyorsunuz fotojeniyiz Yılansı Trian yani. Dur bakayım Anonis Oğlum bugün drift yapamıyoruz kardeşim ya. Bugün videoyu öylesine izleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Dur bakayım. Bu araba ama şimdi tofaş olmadığı için. Biliyorsunuz tofaşta 1 milyon yaptım. Tofaş olmadığı için olmuyor. Makam arabası olduğu için bir tık daha böyle hantal kaçıyor. Tofaşa göre tofaş biliyorsunuz. Tofaş yani. Üf. Üf. Üf. Üf. işte bu. Tam da yapamıyoruz derken artık şuradan bir durdur dur kardeşim. Buradan yasak mı kardeşim? Yok buradan u atalım bir Kumlara çıkalım mı ya? Lastik bir konumuyorsun kardeşim. Böyle hep rahat rahat olmaz. şuradan tert yeniden ters yöre geliyorum. Ve Los Venturas'a doğru gidelim. Bu tarafta Middle Los Venturas'ı hatırlamıyorum ama burası çıkmaz mıydı? Yok değil. Tamam. Map'i birazcık unutmuşuz. Kırmızılarda da geçiyoruz kardeşim ya. Bu ne havalı. Bu havalılık kardeşim. Herkeste olmaz. Ana ne hop. Şşş, kendine gel. Az daha yine uçuruyorduk. Yan yap. Allah kahretmenim. Oğlum bu direkleri niye böyle süslediniz lan böyle? Ben bu direkleri sade seviyordum. Cadda veriyorum, ayıp oluyor. Sevdamız var. Onu almışlar elimizde ha. Ayy leyle vayy leyle. Aman AK. Dur bakayım. Oh. Kırılmaz diye çok korktum ama kırılıyormuş. O zaman havali vanına girelim. Girebiliyor muyuz buradan? Buradan giriş yok değil mi? Açılmayacaktı burası. Açalım bir. O zaman şöyle yapıyoruz. Buradan şöyle gidiyoruz. Temizinden kardeşim. Buradan yana dönüyoruz. Zip zıp, zınk, zıp zınk. Tamam. Tamam. Üy baba. Buradan sola. Bu nasıl havalimanı kardeşim? Girişi yok ya. O ne lan? Barikat atı... Aha. Park yeriymiş ama ay. Bu kadar kasmasaydınız be şuradan bir kapı yapsaydınız. Görevlerinde de eskiden oynarken uyuz olurdum ya. Çok eskiden gerçi görevler. Buradan giriş olması lazım ama. Yapma be oğlum be. Heh. Allah şükür bir giriş bulabildik. Şimdi şöyle dönelim. Dön dön dön dön dön dön dön. Tamam şuradan da şöyle. Kaybolmayacakmış sensin. Böyle bir park edelim arabayı. <gülüyor> Hazır mısınız? Araba kaybolmuyor bak. Yeni bug kardeşim. Bu kim lan? Okan MT-07 mi? ha dur bir lan. Racing geldi şuraya. Böyle Gel bir kardeşim MT-07 diye koymuşsun. Araba kullanıyor. Ne olacak? R6. Nasıl r lan? Abi yenim yakış, ya diye çisimler ha. Ana nüzük. sen nasıl aralsın lan? Kardeşim. Ya adam öyle bakkala gönderirim. Hadi lan bekliyorum o kadar gel. Lan hadi bekletme beni ya. İyi ismimiz değişik. Unexpected de ismim. Eski kanal adından bile hatırladılar aslında olayı. Başlığı peki hayatımda ilk defa ar kullanmam yapmam yok mu? Ya bu şunun yanına bir araba alayım ya. dur Mercedes ne ama? Çok güzel araba Mercedes. Bize yakışmaz. <gülüyor> M4. M4. Ha. Bak da araba. Marşa basarken gitmeye başladı. Ne yapıyor ya? Ama yarak. <gülüyor> Sen şaka mı yapıyorsun ama ben ya. Bu değil. Ah ninja da olur bak. Gel yiyelim. ninja'yı mı geçeceksin lan sen ha? anan üst ninja az daha ölüyordu ninja'nın az daha kabrine gidiyordu gel kardeşim gel hadi sür artık şu araba motoru sür öne öne gerdire gerdire ananı yeğenim alem dediğin kahve olmuş Dizi görüyor musun? Direkt geri atıyor. Bak bak. Hop. Hop. Hop. Devam ki. 160 mıydı ya sınır? sınırı bir sabitleyelim şu anda. Rahatma babam. çıktı edelim. Ya bu niye bu kadar arkada kaldı sığır ya? Ben motor değiştireyim var bu gelene kadar. Ah. Kardeşim. Basışlığı görüyor musun kardeşim? Oo! Yemin ederim hiçbir şeye basmıyorum. Kendisi ön kaldırdı. Ses bak lan. Bu nasıl bir ses? Aman üskü. Nasıl yeğenim? Alet ne Alet nalet reis. Kaç sesi bu? 250 sesi mi? Aynen. Sese bak sese. Ya kardeşim ne diyorsun? Bakalım bu kaçla gidiyor. Va va va. Hılan. Hılan çapta fırlıyorum. Daha gaza dokunduk 170'e çıktı amına. Aralı 260'a la gidiyor lan. Hılan. Sen kimi geçiyorsun lan? Bas Bas kardeşim, bas. Ananı avradınız senin salak. Ben de bunu gibi diyorum ya. Nereye gidiyorsun? Yiyelim. Bir rota çizmiş o kafasında ama hayırlısı bakalım. Haydi bakalım. İbresini bozuk yapmış olabilirler bunu. Öyle bir şey yaptılarsa var ya müthiş hareketten bana. Ana ne sizi? Haydi yellem. Radyo ka karışık değil. Radyo kapalı nerede amana? Abi rezil ettin bizi radya. Kazımını yöp, Ben de değiştireyim ya, bu hile lan buna. Kavazaki... bu... Bu nasıl bir şey? Yok veya. Bununla şaşmayalım biz. Siyah yapalım bir de. E, rengi değişmiyor mu? Eller benim niye orada? <gülüyor> ha, farının rengi değişiyor. İyi kırmızı yapalım şöyle. O da bok. Oğlum bir karar ver lan araba mı şey mi? Bu ne lan? Yetkili arabasıymış. E binebiliyoruz. Nissan Titan. O ne lan? Bilmiyorum. Ha bu Anlamam lazımdı. Aventador mu? Yok. Evo X. Ananı yine oyun çökecek. Yürü git. Ana kodumun arabası. Kardeşim SLX. Yiyelim. Sen araba binmiyorsun. Ben sana bir araba göstereyim. Bak bak bak görüyor musun kardeşim? Tartıyoruz. Bak onu da yanlattırıyor. Hasat kimmiş kardeşim? Ananı avradını. Ya kanka oyun çöküyor gene olarak ama ya. Ne diyorsunuz? Bu olmaz mesela. Neyse millet. Videomuzun sonuna gelelim. 19 dakika olmuş zaten. Kırıpsak 10 dakikaya düşürsek. 10 dakika 00 saniyede bitirsek temizdir. Yeme para girmiyor buradan ama olsun. YouTube... Neyse millet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve e, kanala abone olmayı falanı falan unutmayınız. Hadi görüşürüz. Hadi ben kaçtım. Hadi bay bay. Bay.